selam arkadaşlar ben şengül nasılsınız sevgili kova ve balık arkadaşlarım son burçlar nasılsınız efendim İnşallah iyisinizdir sizler için sevgili kova ve balık arkadaşım 30 Kasım'a kadar Partner tarot açılımı yapacağım yalnız öncesinde tabii ki kanalımın tanıtımını yapmak durumundayım ki bundan sonra da yapmalıyım sevgili arkadaşlar benim eski çay falı aşk hayatınız kanalımda bir tıkanma meydana gelmişti kapağını ben yenisini açtım sizler için sevgili arkadaşlar çay falı aşk hayatınız kanalımın yenisini açtım dizaynı her şeysi değişik bir şekilde kasım ayı yüklemelerini yaptım sizleri oraya davet ediyorum sevgili arkadaşlar kova ve balık arkadaşlarıma sesleniyorum son burçlara evet bu videomu yayınladıktan bir gün sonra olabilir yine ikinci videoları çektim Çay falıyla alakalı sevgili arkadaşlar ben zaten burada ilişki açılımı yapıyorum. Ex partner, küs partner açılımını yapıyorum değil mi? Ya dedim Şengül hep aynı şeyleri yapma. Değişik şeyler yap. Örneğin sevgili arkadaşlarım ilişkilerimizi kıskanan kim? Düşmanlarımız kim? İlişkilerde mutluluğumuzu istemeyenler. Örneğin karı kocanın arasının bozulmasını isteyenler. Veya eks oldunuz. Eksi açıl mı yapacağım ben şimdi? sizlerin ayrılığına kimler sevindi kimlere karşı dikkatli olmalısınız bekar arkadaşımın dahi düşmanları çıktı platoniklerin dahi düşmanları çıktı kimlere karşı dikkatli olmalısınız ilişkilerde düşmanlar kim sizleri kıskanan kim videolar çekildi şu anda kanalımın içinde sadece yayınla düğmesine basmadım sevgili arkadaşlar bu ex partner videoları yayınlandıktan bir gün sonra yayınlayacağım hadi bakalım bunun için tanıtımını yapmak durumundayım sevgili arkadaşlarım sevgili kova ve balık arkadaşlarım sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum davet ediyorum sizleri seviyorum sevgili arkadaşlarım daha sonra da sürpriz bir kanalım da gelecek karşınıza onun adını vermeyeceğim o sürpriz olsun hadi bakalım Şengül'ün işi bu işi ise Şengül bu işi yapıyor evet sevgili kova arkadaşım şimdi sizden başlayacağım balık arkadaşımdan çıkacağım 30 Kasım'a kadar ekslerde, küslerde barış var mı derken zaten direkt savaştan giriş yaptık. Sevgili kova arkadaşımın karşı partnerinin neyin kavasını yaşıyorsa. Evet. arada da bir espri de yapmak lazım canlar ya değil mi? Bakalım neyin kavasını yaşıyor sizin bu karşı partner. Evet savaş, savaş var. Savaş, savaş olur da ölüm olmaz mı? Evet normal, bence normal. Hadi bakalım. Evet sevgili kova arkadaşım. Eski eş eski sevgili hayatınızdan giden eski kız arkadaş erkek arkadaş hiç fark etmiyor siz zaten eski eş veya eski sevgiliniz her kimse bunu siz biliyorsunuz eski partner diyelim biz buna açılımı 30 Kasım'a kadar karşı partner görüyorsunuz sevgili arkadaşlar böyle bir savaş halinde onun da var düşmanları onun da rakipleri var onun da bir korktuğu taraf var bir kayıp korkusu var sizler ise sevgili kova arkadaşım güzel insan hem kaderden yana aslında kaderin bir yerde değişmesini istiyorsunuz çünkü çok sabretmişsiniz değil mi şu murat kapısından geçmek için ben murat kapısı diyorum ona yeşiller içerisinde evet bir yerde de kader değişmiyor değil mi ister istemez değişmiyor hakkımızı alamıyoruz gerçeği kabullenmiş benim sevgili kova arkadaşım gerçekleri kabullenmiş karşı taraf savaş halinde niçin savaş halinde ona da bakacağız buraya gelindiğinde ise karşı tarafta bir yenilenme durumu var savaşı bırakıyor bir yenilenme geçmişe dair bir yenilenme ya kabuk atıyor bu insan ya da sizi bitiriyor burada ise bakın ebedi mutluluk doyum var siz ise bana haksızlık yapıldı ben kadersel olarak bunları hak etmedim diyor benim sevgili kova arkadaşım ben bunları hak etmedim bu ilişkiyi artık ilişkide aldatıldınız mı kalbiniz mi kırıldı üzüldünüz mü? bunları sizler biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım şimdi karşı tarafında ben üstüne yüklenmek istemiyorum bilemem bunları geçmişiniz siz biliyorsunuz değil mi sevgili kovalar kader bana haksızlık yaptı ben hakkımı alamadım diyor benim sevgili kova kardeşim sabır sabır sabır tabi bu dönem içerisinde bu duyguları yaşayacak benim kova arkadaşım karşı taraf zaten savaş içinde buraya geldiğinde ise ya istiklal ya ölüm hesabı bakın geçmişe dair bir yenilenme bir kabuk atma gibi ruhen farklı bir boyuta geçecek tek kelime bu burada ise ebedi doyum mutlu aşk var bakalım bu ebedi duyumu mutlu aşkı kim istiyor zirvede burası zirve sevgili arkadaşlar karşı tarafta bir bitiş var şöyle bir bakalım evet karşı taraf bir yenilenmede çünkü bakın yenilenme var. Siz sahiplenmek istiyorsunuz. Karşı taraf sessiz. Karşı taraf sessiz Biraz kızgınlık var sevgili kova arkadaşım da. Karşı taraf ise ortak noktada tekrar sizinle anlaşmak isteyecek. Sevgili sıkıntısı var. Sıkıntısı yok diye karşı tarafın sıkıntısı var. Sizin karşı partner her kimse bay ya da bayan sıkıntıları var. Sevgili arkadaşlar bir şekilde bu insan sıkıntılarını bir kenara bırakacak. Tam olarak sıkıntılarını aşmamış. Bundan dolayı bir miktar önce sessizliğe çekilecek. Daha sonrasında sizinle ortak noktada anlaşmak isteyecek bu insan sevgili arkadaşlarım. Sizde, siz yine aynı şekliyle benim sevgili kova arkadaşım %50'niz karşı tarafa haber göndereceksiniz. Barışalım veya gel konuşalım diyerek %50'niz ise karşı tarafa öfke duyma durumu var öfke var kızgınlık var çünkü sıkıntılar var bir şey yerine oturmamış benim sevgili kova arkadaşım zaten baştan alın sonuna kadar durum ortada bana haksızlık yapıldı hakkımı alamadım kader de bana haksızlık yaptı karşı tarafta haksızlık yaptı ben bunları hak etmedim diyor benim sevgili kova arkadaşım açalım mı daha fazla açalım mı sevgili kova arkadaşım hadi bakalım bir miktarcık daha açalım hmm, karşı taraf hayran size çekim gücü var aranızda şimdi benim sevgili kova arkadaşım ikilem arasında kalıyor niçin ikilem arasında kalıyor düşünmesi lazım geçmiş hatalar var zaten kader yanlış yapmış benim sevgili kova arkadaşıma darbeyi indirmiş değil mi bir türlü yüzü gülmemiş ilişkilerde hakkımı alamadım bana haksızlık yapıldı diyor Değil mi sevgili kova arkadaşım? Bir türlü şu murat kapısından geçemedim. Sabrın sonu selamettir demişler ama ben sabrettim sabrettim bir türlü mutluluğu bulamadım. Muradıma eremedim. Bu yüzden ne kadar olay bu raddeye gelse de ben korkmak durumundayım. Ben artık yoğurdu üfleyerek yemek durumundayım tabiri caizse. Neden? Çünkü çok haksızlıklara uğradım doğru yargı yapmak durumundayım. Geçmişte bana yapılan yanlışlar, hatalar her neyse ben bunları göz önünde bulundurmalıyım. Artık eskisi gibi mutsuz olmak, kandırılmak, çile çekmek, üzüntül şekilde ilişkiyi sürdürmek, kırgın bir şekilde artık ailemi etkendi, maddi mı etkendi yoksa üçüncü şahıslar mı araya girmişti? ben artık bunları yaşamak istemiyorum benim tabiri caizse kılı kırk yarmam lazım diyecek sevgili kova arkadaşım karşı taraf size böyle hayranlık duydukça ben bunu burada keseceğim sevgili kova Ben çünkü ben de kovayım kovaya da bu yakışır tamam hadi bakalım söylüyorum bakın burcumu bizler zodyan, özgürlük özgürlük derken ya özgürüz evet özgürlük ruhu bende de var ama bu hiç evlenmeyeceğiz anlamına gelmez ki. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Sadece haksızlığı kabul etmiyoruz değil mi canlar? Haksızlığı. Çünkü iki tane terazi bakın yan yana geldi. Kader zaten bize başta yanlış yapmış. Biz bunları hak ettik mi diyor. Kova söylüyor Ben söylemiyorum. Burcum kova olabilir ama. Kova söylüyor. Ben Zodian diyor sağ koluyum. Dünyanın merkezinde zodyak boy gösteriyor ya. Niçin zodyak boy gösteriyor? İnsan yetiştiricisi olduğu için. İnsan yetiştiricisi haksızlığa uğramamalı. İnsan yetiştiricisi bir hümanist acı çekmemeli. Kalbi kırılmamalı değil mi? Hakkı neyse onu almalı. Muradını yaşamalı. Ama gelin görün ki benim sevgili kova arkadaşım ne yazık ki iki tane terazi yan yana gelmiş. Haksızlık üstüne haksızlıklar yaşamış. Çünkü açılımım bunu gösteriyor. Daha fazla da açmayacağım. Çünkü ben kovacığımın zekasına güveniyorum. Kalbine de güveniyorum. Her şeyine güveniyorum. Bizler zeki insanlarız değil mi? Zodyan reyleri onlar zeki insanlardır. Evet canlarım benim. Bir yerde durduruyorsunuz. Geçmiş var geçmişte benim canım çok yanlı. Ben çok mutsuz oldum öyle hemen balıklama atlamamalıyım diyecek benim sevgili kova arkadaşım güzel insan bitti o kadar ne diyormuş meleğim bilgelik diyor kova arkadaşımıza söylüyor bunu içindeki bilgiyi dinle dinliyor zaten o bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyormuş tamam bitti zaten doğru yargı yapıyorsun tamam çok güzel harika çıktı açılımın evet sevgili kova arkadaşım kova kova sizler de kovasınız ben de kovayım ne oluyor burç adaşıyız biz sevgili arkadaşlar sonunda şengül hangi burçtan olduğunu açıkladı kovayız biz bizler kovayı Zodiyan kovalarıyız evet sevgili arkadaşlarım seviyorum ben bu kovanı bu zekasını bu hallerine bayılıyorum çünkü kendim de kovayım evet canlarım benim şimdi kova arkadaşlarımızın 30 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımını tamamladık ve karşı tarafı bu hale getirdik değil mi canlar? Şimdi karşı tarafa da yüklenmeyelim de ben tabi espri yapıyorum. Karşı tarafta da mutlaka iyi insanlar var. Hep de kötü diyemeyiz de böyle bir şey yok. Böyle bir lüksüm zaten olamaz. Ben olaylara her zaman iyi tarafından bakmaya çalışırım canlar. Bazen arkadaşlar şöyle diyorlar. Ya işte o insana niye öyle diyorsun? İşte bence hiç o burç öyle burç değil gibi. Ya öyle ya da böyle ben olaya iyi tarafından bakıyorum. Dünyanın hali belli zaten. Savaş üstüne savaşlar değil mi? Özellikle de Müslüman ülkelerinde sevgili arkadaşlarım ya bunları niye dile getireyim ben? Olaya iyi insan boyutundan bakacağız ki bırakın da örnek olalım değil mi? İyi şeyleri ele alalım. İyi şeyleri konuşalım. Kötüler zaten belli. Kötüyü konuşmaya gerek var. Değil mi canlar? Sevgili arkadaşlarım iyi taraflarına bakacağız ki kötüler utansın. Ne iyi insanlar varmış desinler o de tatsın var kendilerinden, değil mi? Elimizden geldiğince burçlarımızın güzel taraflarını anlatalım. Ah be güzel insanlar. Kötü, kötü, kötü, kötü, kötü geldi, kötü gitti, kötü. Zaten dünya savaş halinde. Evet şimdi sevgili balık arkadaşlarımızın derken demeye ramak kalmadı balıklar siz misiniz? Karşı taraf mı bu? Şöyle bir bakalım sizin partnerler sürpriz derdindeler. Sevgili balık arkadaşlarım onlar da bakın güzelleşmeye doğru gidiyorlar. Değişimdeler. Ah balıklar deyince aklıma geldi sevgili balık arkadaşlarım. Sizler de aynı şekliyle çay balı aşk hayatınız kanalımı aman aman aman? sakın kaçırmayın bu videoları yükledikten sonrasındaki o düşman açılımında neler çıktı neler sizlere sakın kaçırmayın görün neler çıktı neler sizlere neler yapılmış görün evet sevgili arkadaşlarım şimdi açılımımıza dönelim sevgili balık arkadaşlarımızın açılımlarında bakayım karşı partner neler neler düşünüyormuş sürprizli gelecek düşünüyor kiminle düşünüyor bakalım bu sürprizli geleceği siz, karşı taraf bu sürprizli geleceği böyle düşünürken sevgili balık arkadaşım siz ise böyle bir değişim var sizde de güzelliklere düşkünlük var artık geçmişin bu olumsuz yönlerini atma aslında güzel bir şey ya olumsuz olmayalım sevgili arkadaşlar bir şeylerden yararlanmalıyız faydalanalım boşverin değil mi güzelleşmek lazım ya içelim açılalım hesabı gibi oldu bu <gülüyor> karşı taraf sürprizli bir çatı altında birleşme planları yapıyor ben her zaman söylüyorum bizler insan olarak burada böyle düşünüyoruz buraya geliyor farklı bir boyuta geçiyor ruh halimiz buraya geliyor çok daha bir farklı bir hale alıyor ben bunu her zaman söylüyorum ve söylediğim şey de karşıma geliyor bakın burada sizin bu karşı partneriniz her kim ise Canlar sevgili balık arkadaş benim narin balıklarım sürprizli gelecek planları yapıyor sizinle dünya kadar mutlu olmak istiyor çok güzel dünya kadar mutlu olmak istiyor sizde ortak noktada anlaşmak istiyorsunuz çünkü değiştiniz hayır bu iş olamaz düşüncesini attınız siz ortak noktada anlaşmak istiyorsunuz şimdi yanlış anlaşılmasın yüzde elli yüzde elli çıkmış bu ben bunu belirtmek durumundayım yüzde elli Karşı partneriniz sizinle köklü kuruluş yapmak isteyecek. Yüzde ellisi ise hem burada böyle düşünüyor hem buraya geldiğinde de bandajdan sıyrılmak istiyor. Neden bandaj ne? Bandaj sizsiniz. Sizden sıyrılması lazım. Neden? Çünkü ben yine söylemek durumundayım. Azize'den bu kartın hiçbir farkı yoktur. Ne der? Hatta Azize'den daha kötüdür bana göre. ilişki açılımlarında. Ne der? Benim dikkatli olmam lazım. Aile meseleme dikkat etmeliyim. Balıkla mı atlamamalıyım? Benim de bir ailem, çevrem var gibi. Anlayın ne demek istediğimi. Canlar buraya geldiğinde karşı partnerin %50'si sizinle köklü kuruluş yapmak isteyecek, hedef belirleyecek. Size evet cevabı verirken %50'si ben bunu yapamam. Benim dikkatli olmam lazım benim bir an önce balıktan kurtulmam lazım aile meseleme dikkat etmeliyim diyecek karşı taraf bunu dediği an benim sevgili balık kardeşim çünkü istiyorsunuz karşı tarafı onunla tekrar ortak noktada anlaşmak istediğiniz için hedef belirleyeceksiniz bakın istemeyenler için söylüyorum sevgili arkadaşlar karşı taraf sizi istemiyor mu çünkü hem istekli hem isteksiz çıktı burada isteyenler köklü kuruluş için uzun vadeli bakın yola çıkacaksınız beraber ama istemeyenler de çıktı burada sevgili arkadaşlar bakalım hangisi daha ağır basacak isteyenler mi istemeyenler mi şöyle bir bakalım hmm, tamam evet var arada bir şeyler var siz cazibe altındasınız sevgili balık arkadaşım karşı partnerin cazibesi altındasınız karşı taraf ise paylaşımcı bir sevgi diyor olabilir diyor bu kartı da çok fazla sevmem çünkü burada da iki yüzlülük olayı var bir de paylaşımdan söz eder o da iyi değil o da iyi değil sevgili arkadaşlarım bakın karşı partner bir süre sonra böyle bir canlanma durumu ama şöyle de bir şey var bakın burada bir yamuk durumuna doğru gidiyoruz sevgili arkadaşlar ben bu kelimeleri kullanmak durumundayım az önce ne dedim burada dikkatli olacağım diyor dikkatli olmak durumundayım paylaşımcı sevgi yardım görmek istemek anlatabildim mi olumsuz olan kısmında karşı partner birilerinden yardım görmek isteyecek neymiş bu yardım paylaşalım balığı üçümüz paylaşalım paylaşalım ki benim dikkatli olmam lazım Dikkatli olabilmem için ne yapacağım? Çaktırmadan bandajdan sıyrılmam lazım. Benim balıktan kurtulmam lazım. Ben engelleyim diyor. %50'si bunu söylüyor. Daha fazla da açmayacağım. Kötü yere doğru gitmesin ki gidecek. Öyle görüyor. Öyle görüyorum sevgili arkadaşlar. Görünen bu. Bitti. Çünkü şu kart zaten her şeyi bize gösteriyor. Bitti. Ama... %50'si olaya güzel bakan arkadaşlarımız o bayram sevinci yaşıyorlar sevgili arkadaşlarım sizin sıcak bakmanız karşısında sizin karşı tarafa pozitif elektrik veriyorsunuz e zaten etkilenmişsin de hoşlanıyorsun karşı tarafın cazibesi altındasın sevgili balık istiyorsun ortak noktada anlaşmak bundan dolayı da hemen ne yapıyor karşı taraf ateşlerden size evlilik teklifiyle geliyor %50'si bakın engelsiz olan arkadaşlarım sizinle köklü kuruluş yapmak isteyen arkadaşlarım sizlere güzel tekliflerle geliyor karşı taraf ama engeli olup benim dikkatli olmam lazım diyen tek kelime sizler biliyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım balık arkadaşlarım karşı partnerinizin kim olduğunu medeni durumunu biliyorsunuz değil mi medeni durumu Engelliyse hayrı halamet değil bu. Engelsizse çok güzel yere doğru gidiyor. Bundan sonra böyle söyleyeceğim. Şansa doğru gidiyor. Hadi bakalım. Geçmiş şifası diyor. Sevgili balık arkadaşıma ve karşı tarafa. Geçmiş şifası. Geçmişinle barış. Onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyormuş. Her iki taraf için bu sevgili arkadaşlarım. Evet ondan sonra diyor. Engel yoksa şanslı yere doğru gideceksiniz. Birbirinize karşı nazik olacaksınız diyor kartım. Evet sevgili Kova ve Balık arkadaşlarımızın açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlar ve son kez tekrarlamak durumundayım. Çaypalı aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Çok güzel paylaşımlar gelecek. Yarın itibariyle düğmeye basıyorum. İçeride daha videolarım var. Onları paylaştığımı göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Değişik değişik videolarla aşk hayatımızla alakalı karşınızda olacağım. Bu açılımımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Evet sizleri seviyorum. kova ve balık arkadaşım. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir an önce güzelliğe kavuşması dileğiyle diyorum. Sizleri öpüyorum ve hadi bay diyorum.